gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım kampımızın 9. haftasında fonksiyonlar konusunun şimdi testlerini çözmeye başlıyoruz bugün şimdi ilk videomuzda test 1'in çözümlerini yapacağız abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz hadi yardır yardır geçelim ilk sorumuzun çözümüne şimdi Yukarıda verilen a ve b kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi a'dan b'ye bir fonksiyon belirtir. Fonksiyon olması için şartlarımızı hemen hatırlayalım. Tanım kümesinde açık eleman kalmayacak. Ve sevgili arkadaşlarım tanım kümesindeki her bir eleman karşıdaki yani değer kümesindeki bir ve yalnız bir elemanla eşleşecek. Şimdi bakın biri a'ya götürmüş gidebilir, 2'yi b'ye götürmüş gidebilir ama 3'ü 1'e nasıl götürsün karşı tarafta 1 yok. Dolayısıyla a şıkkı gitti. A'dan B'ye fonksiyon belirtiyorsa A'yı 1'e B'yi 3'e götüremez. Çünkü A'yı 1'e B'yi 3'e götürmesi demek böyle bir fonksiyonun B'den A'ya tanımlanması demek. Bu da gitti. Biri A'ya, 2'yi A'ya, 3'ü de A'ya götürmüş diyor. Ve hepsi toplanıp A'ya gidebilir. Dolayısıyla bir fonksiyon belirtir bize cevap C'yi almış. Biri A'ya, biri B'ye ve iki C'ye bakın. Biri hem A'ya hem B'ye götüremez arkadaşlar. Tamam mı? ve son olarak 1'i a'ya 2'yi b'ye götürmüş 3 açıkta kalmış bu da istemediğimiz bir durum dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz devam ediyorum ikinci soruyla aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon belirtir diye sormuş bize şimdi reel sayılardan reel sayılara tanımlı reel sayılardaki bütün elemanları buraya yazabilmem gerekiyor ama ben eksi 1'i şurada yerine yazamam eksi 1 yazarsam payda 0 olur ifade tanımsız olur gitti Tam sayılardan tam sayılara demiş. Şimdi ben 0 bir tam sayısı örnek veriyorum. 0'ı buraya yazamam çünkü kök içerisinde x4 olur. Bu da reel sayılarda tanımlı bir şey değildir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 0'ı örnek veriyorum 1'i yazamadığım için eksi biri e, yazamadığım için negatif tam sayıları yazamadığım için burası da gitti. Herhangi bir tam sayı yerine yazacaksın sonuçta reel sayı alacaksın diyor. Arkadaşlar burada Tam sayılarda burayı tanımsız yapan hiçbir değer bulamayız. Burayı tanımsız yapan değer eksi 3 bölü 2'dir. Ve eksi 3 bölü 2 tam sayı olmadığı için bütün tam sayıları ben burada yerine yazabilirim. Ve sonuç olarak da karşıma bir reel sayı çıkar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'mış. Denizli'ye bakalım neden olmaz. Doğal sayı yaz karşına doğal sayı çıkacak diyor. E sıfır doğal sayı sıfırın karesi eksi 6 eşittir ne yapar eksi 6 yapar. Karşılığında bir doğal sayı bulamıyoruz bu da gitti. Pozitif reel sayıları burada yerine yazarsan sonuç olarak negatif reel sayılar bulursun demiş. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu da asla negatif olmaz. Dolayısıyla bu da gitti. Demek ki cevabımız kesinlikle C almış arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Bu fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle üst tarafı şu şekilde bir düzenleyelim. 5 eksi mutlak değer içerisinde x artı 3 diyelim arkadaşlar. Şimdi burası derecesi çift olduğu için 2 çift olduğu için. Diyoruz ki bunun ahanda içi ne olması lazım arkadaşlar? 5 eksi mutlak değer x artı 3'ünün ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Bu şekilde mutlak değer x artı 3'ün ise 5'ten küçük veya eşit olması gerekiyor. O halde x artı 3 sayısı arkadaşlar ifadesi. Eksi 5 ile artı 5 kapalı diyeceğiz. 3 çıkaralım. 3 çıkarırsan eksi 8 küçük veya eşittir. x o da küçük veya eşittir. 3 çıkarırsanız sevgili şurası artı 5. 3 çıkarırsanız 2 gelecektir. Yani... 8 sekizde iki kapalı aralığı sağlıyorken Bir de alt tarafı sıfır yapan değerleri Eğer bu kümenin içerisinde varsa çıkarmamız gerekiyor Alt tarafı da ben x'e x ve eksi -3e e artı 2 diye parçalarsak çarpımları 6 toplamları eksi 1 verir Buradaki köklerimizde bir 3 bir de eksi 2 yapar Yani arkadaşlar x'ler ikisi de olamaz 2 de olamaz 3 de olamaz E şimdi 3 zaten bu aralıkta değil yani 3 2'nin sağ tarafında. Zaten bu aralıkta yok. Yani eksi 8 ile artı 2 aralığı şu ana kadar sağlıyor. Ama eksi 2 olduğu için bu aralıkta ben bu eksi 2'yi bu aralığın içerisinden tabii ki çıkarmam gerekiyor. O halde benim e, aradığım cevap buymuş diyeceğim. Eksi 8 ile 2 kapalı aralığından eksi 2'yi çıkaracağız. Eleman olarak çıkaracağız. Cevabımız denizli seçeneğinde verilmiş. Geçtim 4'e. Gerel sayılarda tanımlı bu fonksiyonlardan hangileri birebirdir diye sormuş. Arkadaşlarım bu şekilde polinom olarak verilen fonksiyonların birebirliğini illa grafiklerini çizerek öğrenmek zorunda değilsin. Şunu yapıyorsunuz. Eğer ki eğer ki bizim bu ifademizin içerisinde çift kuvvetli bir terim varsa arkadaşlar bakın x'in bir çift kuvveti varsa sıfır hariçinde x'in bir çift kuvveti varsa bu fonksiyon birebir olamaz diyoruz. Yani bu birebir olamaz. Bu birebir olamaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hadi şu x üzeri sıfırı bunun içerisine dahil etmeyelim. Sonuç olarak bunların da e, içlerinde x üzeri sıfırlı ifadeler var. Kx e, eşittir 3 fonksiyonumuz sevgili arkadaşlar ne yazarsak yazalım 3'ü veren fonksiyon ki birebir olamaz. Bu, bu yüzden gitti. x küp eksi 5 ve 2x artı 3 arkadaşlarım bunun kuvveti 1 bunun kuvveti 3 olduğu için x'in kuvvetlerine baktık da bunlar bire birdir diyeceğiz Cevabımız da F ve H olacak Diyebiliriz. Tekleri alıyorsunuz yani Çiftleri değil Beşinci soru A, A'dan B'ye bir F fonksiyonumuz var F fonksiyonu örten olmak üzere S A buymuş S B'de buymuş Yani ele, A'nın eleman sayısı bu B'nin eleman sayısı bu Olduğuna göre N'nin alabileceği en küçük iki tam sayı değerinin toplamı soruluyor bize Öncelikle sevgili arkadaşlar A'dan B'ye tanımlanan Bir fonksiyon örtense eğer Şöyle gösterelim A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon Eğer örten ise A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından büyük veya eşit olacak Böylelikle örtenlik şartını Sağlamış oluruz B'nin eleman sayısı A'nın elemanın sayısından Büyük veya eşitse de buna da Birebirlik şartı diyorduk tamam mı Şimdi o halde örten olması için Eleman sayıların arasındaki şartımız Neymiş arkadaşlar S'a'nın resmi Büyük veya eşit olması yani şu, Şundan büyük veya eşittir diyeceğiz yazalım n kare artı 6n eksi 7 büyük veya eşittir 3n eksi 3 dedim. Buradan hepsini sol tarafa toplarsanız n kare artı 3n eksi 4 büyük veya eşit 0 gelir. n'ye n ne, burayı da artı 4, eksi 1 diye açarsanız arkadaşlar kökleriniz eksi 4'te 1 olur. Eksi 4 ve 1 için bir eşitsizlik tablosu çizecek olursak ki 11. sınıf konusudur. Artıyla başlıyorum çünkü ne karenin katsayısı pozitiftir, eksi ve artı diyorum. Bize pozitif olan kısımlar lazım olduğu için burası ve burası benim çözümümdür diyorum. Eşittik olduğu için de eksi 4 ve 1 de dahildir diyoruz arkadaşlar olaya. Şimdi buradaki en küçük iki tam sayıya bakıyorsun eksi sonsuza kadar gidiyor demek ki bir şeyleri yanlış yaptık veya hut eksik yaptık. Yanlış yapmadık arkadaşlar. Burada bir eksiğimiz var. Eksik ne? Arkadaşlarım eleman sayıları pozitif olmalı. Dolayısıyla mesela 3 eksi 3 sıfırdan büyük olmalı yani 3n büyüktür 3 olmalı yani n birden büyük olmalı yani ben n'leri zaten şu kısımda arayamam niye birden büyük olmalı neler demek ki bunu sağ tarafında arayacağım ve birden büyük ilk 2 tane tam sayı bizim istediğimizdir en küçük iki tam sayı 2 ve 3 bunların toplamı sorulmuş cevabımız c seçeneği olacaktı devam ediyorum arkadaşlarım Altıncı sorumda ne demiş bize e, A, sayı, A kümesi ve B kümesi verilmiş A'dan B'ye tanımlı fonksiyonu birebirdir Buna göre bakın birebir bir fonksiyonmuş Buna göre e, bu üçünün toplamını alabileceği En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır Böyle bir soruyu biz nerede çözmüştük Konu anlatımında çözmüştük Şimdi bunların alabileceği en büyük değeri Bulmak için en büyük 3 e, Elemanı Bunlarla eşleştiriyoruz yani Mesela fx8 olsun bu 7 olsun bu 6 olsun Dersek bunun toplamın en büyük değerini Buluruz ki toplamın en büyük değeri 21 gelir en küçüklerini bulabilmek için de toplamın en küçüklerini bulmak için de en küçüklerini seçersin. Yani buna 3, buna 4, buna 5 dersin ve toplamı da 12 olur. Bu bundan kaç fazladır diye sorulmuştu. 21 12'den 9 fazladır arkadaşlar. Cevabımız da 9'dur. Geçtim 7'ye. A kümesi 3 elemanlı. B kümesi de ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Öyle x'lerden oluşuyormuş ki gençler, x 2'nin mutlak değeri birden küçük veya eşit ve x'ler birer tam sayıymış. O halde nedir? x 2 nerededir arkadaşlar? Nerededir? Eksi 1 ile 1 bir aralığındadır. 2 eklerseniz 1 küçük veya eşittir. x o da küçük veya 3 olacaktır. 1 ile 3 arasındaki tam sayılardan oluşuyorsa b kümesi. Aslında b kümesi nedir arkadaşlar? 1'dir. 2'dir 3'tür. Bu elemanlardan oluşur. Şimdi a kümesi belli b kümesi belli. Bana diyor ki a'dan b'ye tanımlı yani buradan buraya tanımlı fonksiyonlardan kaç tanesi birebir değildir diye sormuş. Öncelikle kaç tane fonksiyon tanımları onu bir bulalım. B kümesinin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısı yani 3 üzeri 3'ten 27 tane fonksiyon tanımlanır. Fonksiyon tanımlanır. Ve sevgili arkadaşlar bunlardan kaç tanesi bire birdir? B kümesinin eleman sayısı 3 faktöriyel bölü B kümesinin eleman sayısı eksi A kümesinin eleman sayısı'nın faktöriyeli kadar bire bir fonksiyon tanımlanıyordu. Formülü biliyorsun, anlattım. 3 faktöriyel 6'dır, 3 3 0'dır 0! faktöriyel de bir demek ki 6 tane de bire bir fonksiyon var arkadaşlar. Böylelikle toplam 27 tane fonksiyondan 6 tanesi birebirse 27'den 6'yı çıkarırsınız. 21 tanesi birebir değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da 21 olur diyebiliriz. Devam ediyorum 8. soruyla. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. 2 f(x) f(-x)'in toplamı 4x 12 olduğuna göre f(5) değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada karşı tarafa bakıyorsunuz. 1. dereceden doğrusal bir fonksiyon var. Ve iki tane f fonksiyonumuz var burada. Bir fx öteki de f-x. Ama ikisi de f fonksiyonu. İkisini topladığı zaman birinci dereceden bir elde etmiş. Dolayısıyla ben diyeceğim ki fx arkadaşlar ax artı b gibi bir doğrusal fonksiyondur. fx buysa 2 çarpı fx nedir arkadaşlar? 2ax artı 2b'dir. 2 ile çarptınız. Ve f-x nedir onu da bulalım. f-x de x gördüğünüz yere x yazarsınız şurada. x-ax artı b yapacaktır. Şimdi bu ikisini topladığınız vakit bunu buluyormuşuz. Yani ax artı 3b eşittir. 4x artı 12 oluyormuş. ax 4x eşitse a4'tür. 3b 12'ye eşitse b de 4'tür. Yani aslında bizim fx dediğimiz şey ax artı b eşittir. 2x değil 4x artı 4'muş arkadaşlar. Ve bizden istenen ne? F5. E yerine yazacağız o zaman. F5 eşittir. 4 çarpı 5 artı 4'ten doğru cevap 24'ün ta kendisidir diyeceğiz. Cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olacak. Devam ettim. 9. soruyla uygun koşullarda tanımlı fx küp artı 7x kare artı 8 fonksiyonu 2x küp artı 14x kare 17 kuralıyla verilmiş f2 kaçtır diye soruluyor. Bakın kurnazlık sorularından bir tanesi daha. Şunu şuna benzetmeye çalışalım. Aralarında nasıl bir bağlantı var? Bunu 2 ile çarpalım arkadaşlar. 2x küp. 14 x kare şu ana şu ana kadar gayet benzedi. Artı +16. Aa benzerlik bozuldu. Bize -17 lazım çünkü -17 lazım olduğu için de 33 çıkaralım ki -17 gelsin burası olur mu? Biz şimdi ne yaptık? Fonksiyonelde etmek için 2 ile çarptık içeriği ve 33 çıkardık. Şimdi bakın o zaman f(x) nedir biliyor musunuz? İçeridekini 2 ile çarparsınız ve 33 çıkarırsınız. E şimdi bize ne sorulmuş? F2 f(2). Artık buna odaklanalım değil mi? 2 çarpı 2 eksi 33 dersiniz. Bu da 4 eksi 33'den arkadaşlar doğru cevap olarak bize eksi 29'u verecektir. Ve doğru cevabımız C seçeneğindedir diyebilirim. 10. soru. Yine bir kurnazlık sorusu daha. F2 2 üzeri x artı 5 buna eşitmiş arkadaşlar. F8 kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili gençler şunu yapıyoruz. Bakın iyi dinleyin. İçerideki ifadenin karesini alın bakalım. Birincinin karesi 4 üzeri x. ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Yani 2 çarpı 5 çarpı 2 üzeri x. Artı ikincinin karesi 25. Şimdi bakın. 4 üzeri x. 4 üzeri x. Eyvallah burası çok güzel benziyor. E şurası 5 çarpı 2 üzeri x artı 1. 5 çarpı 2 ile 2 üzeri x'i çarparsan x artı 1 yapar. Buna da bay bay deriz. Tamam Üstleri topladık çünkü. E burası da benzedi çok güzel. E 25 var burada burada 30 var olmadı. O zaman ne yapacağız? Bir de 5 ekleyeceğiz. Yani karesini al. Karesini al. Ve 5 ekle yaptık tamam mı? Madem öyle fx nedir arkadaşlar? Karesini alırsınız 5 eklersiniz. O zaman f8 nedir? Onun da karesini alırsınız ve 5 eklersiniz. Yani 64'e 5 eklerseniz cevap ne olur? 69'un ta kendisi olur. Cevabımız Edirmeydi. Ve 11. soru. Real seylerden real seylerden tanımdaki fonksiyonumuz var fx artı 2 eşittir fx artı x olduğuna göre f16 eksi 6 değeri kaçtır şimdi bakın şunu şu tarafa atalım fx artı 2 eksi fx eşittir x miymiş arkadaşlar gelin şimdi sizde bir oyun gibi şunu yapalım x gördüğünüz yeri 14 yazın f16 eksi f14 eşittir bak x neyse bunun cevabı da o oluyormuş 14 şimdi x gördüğünüz yeri 12 yazın f14 eksi f12'yi f12 eşittir 12 yapar arkadaşlar şimdi x gördüğünüz yere 10 yazın f12 x f10 eşittir 10 yapar şimdi 8 yazın arkadaşlar f10 eksi f8 eşittir 8 yapar şimdi de 6 yazın f8 eksi f6 eşittir 6 yapar bakın şu an f16 ile başladık f6 ile bitirdik peki ben bunları taraf tarafa toplasam ne olur acaba sizce ne olur bir fikriniz var mı Var mı fikrimiz ne olur biliyor musunuz bak söyleyin artı f14 eksi f14 artı f12 eksi f12 artı f10 eksi f10 artı f8 f8 bunların alayı gider ve geriye elimizde sadece f16 eksi f6 kalır ve karşıdakileri de toplarsınız karşıdakiler düzenli olarak artıyor bakın 6 8 10 12 14 toplam 5 tane ve ortadaki terimde 10 olduğu için 5 kere 10'dan cevap ne olur? 50 olur. Bunları toplasanız da cevabı 50 zaten bulursunuz. Doğru cevap Denizli'de verilmiş sevgili gençler. 12. soru. Ve son soru aynı zamanda. Pozitif sayılardan pozitif sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. fx çarpı y eşittir fx artı fy ve f2 eşittir 4 olduğuna göre f32'nin değerini kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben f2'yi biliyorum ya. Şöyle diyelim o zaman. f2 çarpı f2 ki kendileri f4 yapar. Bu da Şuradan kaynaklı F2 artı f 2 eşittir arkadaşlar. F2 artı F2 de 4 artı 4'ten kaçtır? 8. Yani F4'ü ben buldum şu an. F4 kaçmış? 8. Şimdi gelelim F8 artı 8'i bulalım. Yani arkadaşlar F8 çarpı 8'i mi? Yok pardon özür dilerim. F4 çarpı 4'ü bulalım. 4 çarpı 4'ü bulalım. Bu da bize neyi verir? F16'yı mı verir? Bu da arkadaşlar 4 ve 4'ten kaynaklı F4 artı F4'tür. F4'lerde 8'di biliyorsunuz. 8 artı 8'den bu da kaç gelir? 16 gelir. Yani arkadaşlarım F16 kaçmış? 16'ymış. Şimdi de F32'yi bulmak için F16 çarpı 2 diyelim. Bu da bize F32'yi versin. Bu da F16 artı F2'nin ta kendisi olur. E siz şimdi F16'nın kaç olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. 16'ydı. F2'de soru vermişti zaten 4 olduğunu. 16 artı 4'ten doğru cevap kaçtır? 20'dir deriz. Yani cevabımız Bursa'da verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet. Fonksiyonlar test bitirdik. Şimdi nereye geçeceğiz? İkinci teste. İkinci teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen. Unutmayın. Tamam mı?